Annemin bana hep söylediği bir şey var. Ters emeklemeye başladı sen. Geri geri emeklemeye başladı. Muhalif olacağım bebeklikten belliydi diyor. Ama yani hep bir e, vicdanlı tarafım vardı çocukluğumdan itibaren. Yani hiçbir zaman hayatım boyunca kar sevmedim mesela. Herkes için oyun alanıydı benim için. Yoksullar üşüyecek. Özlem Dalkıran, aktivist, çevirmen, yazar. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin kurucu üyelerinden. 5 Temmuz 2017'de Büyükada'da Yurttaşlık Derneği'nin temsilen bulunduğu eğitim çalıştayı sırasında kendisi gibi 9 hak savunucusuyla birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 30 saat boyunca haber alınamadı. Sonrasında tutuklandı. Bunu izleyen üç yıllık yargılama sürecinde tüm hayatı değişti. Özlem Dalkıran'a örgüte yardım suçundan bir yıl on üç ay hapis cezası verildi, istinah başvurusu esaslar reddedildi. Dalkıran hayatını ve hak savunuculuğunu yurt dışında sürdürüyor. Sessiz kalmaya hoş geldiniz.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 Benim hiç geleceğe dair bir vizyonum olmadı ya. Yani çocukken de bilmiyordum, hala da bilmiyorum. O yüzden de ne bir kariyer yaptım, ne bir şey yaptım. İşte ne bileyim, folklor oynarken dansçı olma hayalim vardı. Tiyatro yaparken tiyatrocu olma hayalim vardı. Sonra e, bir şekilde kamera arkasına geçtim. Orada hiçbir zaman hani bir yönetmen olma hayalim olmadı ama dediğim gibi bir şey, ya bir baltaya sap olmak gibi bir plan bir türlü kuramadım. 1965, İstanbul doğumlu Özlem Dalkıran için aktivistik bir plandan çok bir refleksi izlemek gibidir. En fazla ihlale uğrayan kesimlerin etiketlerini taşıyan bir insan olmadığının altını çizer. Onun sözleriyle bir baltaya sap olmak gibi bir hayal de kurmamıştır. Ama Dalkıran, annesinin dediği gibi hep tersine emeklemiştir. Bu tanım, Türkiye'de baskı ve şiddet dalgasına karşı yüzen hak savunucularını resmeder. O yüzden e, sanıyorum olmam gereken yerdeyim. Yani bulunduğum yerden hep çok mutlu oldum, öyle söyledim. E, tabii ki para kazanmak için bir ton iş yaptım. E, e, hatta ara ara işte sivil toplum kuruluşlarında ara ara projelerden de para kazandığım oldu vesaire ama hani çok düzenli, maaşlı ilk Helsinki Kürtaşlar Derneği'nde kısa bir süre çalıştım. Ücretli olarak yani. E, ondan sonra da bu işim aslında gerçekten hani Para kazanarak hak savunuculuğu yaptığım diyeyim, ya da insan hakları alanında çalıştığım düzenli iş bu. 56 yaşında biraz acıklı oluyor ama. Her ne kadar hayatını sivil toplumdan kazanmaya çok geç başladığını söylese de yaptığı işi bir özveri ya da fedakarlık olarak tanımlamaz. Ona göre sahada olmak, Hak ihlallerini takip etmekte bir tür çelişki barındırmaktadır. Hem çok bencil hem de bütün bencilliklerinizden arındırmanızı arınmanızı gerektiren bir sahadayız biz. Ben yani çok bencil çünkü aslında ben hep yani yıllarca bana sorulduğunda hep şeyi söyledim yani ne kadar ulvi bir şey yapıyorsun diye hayır yapmıyorum aslında çok bencilce bir şey bu yani bir gün ben de işkence görmemek için yapıyorum. İşte bir gün ben de biri benim hakkımı savunacaktır bilgisiyle yapıyorum. Yani için işte emoj olmuyor. Yani dans edemediğim devrim benim devrimim değildir gibi bir şey bu. Yani içinde yaşamak istediğim dünya nasıl bir dünya olacaksa ben o dünyayı kurmak üzere çalışıyorum aslında. Dalkıran, ortak bir yaşamı kurmamızın ön koşulunun başkalarının dertlerinin bizim de derdimiz olduğu anlayışını benimsemekten geçtiğini vurgular. Birbirimizin haklarını kolladığımız bir geleceği hayal etmektedir. Uzun zaman kendini aktivist olarak tanımlayan Dalkıran'ın hak savunuculuğu tanımının da sahiplenilmesi gerektiğini düşünmeye başlaması ise sonraya denk gelir. Ben kendimi aktivist olarak tanıyordum. Yani e, biraz... Hak savunucusu, hatta kızıyordum niye böyle kendimize etiketler yapıyoruz. Ama ne zaman ki insan hakları savunucularına karşı, aktivistlere karşı çok sistemli baskılar oluşmaya başladı. Ve uluslararası topluluk hak savunucuların da hakları savunulması gerekiyor. Onun için önce kendimizi hak savunucusu olarak tanımlayıp bu tanımı kabul ettirmemiz gerekiyor dediğinde açıkçası biraz bu misyonu edinerek kendime insan hakları savunucusu demeye başladım. Çünkü hani işkencenin tanımını yapabilmek önemlidir işkence işkence demek için. Bu da aynı şey. Dalkıran hak savunucusu tanımını sahiplense de kendini tek bir kimlikle tanımlamaz. Türkiye gibi siyasetin hızla değiştiği ve bireye doğrudan etki ettiği bir ülkede birey de buna göre şekil değiştirmek zorunda kalacak. Zaman zaman bir kimliği diğerinin önüne geçecektir. Aslında e, daha konforlu bir yerdeyim baktığımızda. O yüzden de e, bu dediğim gibi kadın daha öne çıktı. Çünkü her gün... Kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ayrımcılık, kadına yönelik aşağılama yani her cepheden saldırıya uğradıkça o yönünü önüne çıkarıyorsun tabii. Ya da hangi mecradaysan, hangi e, kavgadaysan o kavganın bayrağını taşımaya başlıyorsun. İşte kadın mücadelesinde kadın bayrağını taşıyorsun. Hak savunucularına yönelik sistemli bir karşı duruş olduğunda orada, o bayrağı öne çıkarıyorsun. O bayraklar hep cebimizde duruyor. Birini çıkarıp sallamaya başlıyoruz. Ama hepsi aslında bizi biz yapan şeyler. Cebimizde taşıdığımız bayraklar ifadesiyle bu kadar çok hak ihlalinin yaşandığı bir ülkede kimliğimizin de bundan bağımsız olamayacağını anlatır. İhlaller farklı kesimleri alsa da ses çıkarma refleksi bakidir. Yani Türkiye gibi bir dünya şeyde de ülkede de çok kolay o yolu bulabilirsiniz. Çünkü doğduğumdan beri ihlallerle sarmalanmış durumdayım. Yani bir gün yüzü görmedik derler ya yani Türkiye'de 65 doğumluyum. İşte kaç darbe, kaç Modern darbe, kaç başarısız darbe gördük, kaç işkence, kaç arkadaşımızı gömdük, kaç arkadaşımızı hastanelerde ziyaret ettik, kaç yaralı taşıdık artık sayısını bilmiyorsunuz yani bütün bunların karşısında sessiz kalmak çok zor bence. Yazar ve eğitmen Karin Karakaşlı da bu bitmeyen ihlal dalgasıyla şekillenen karşılaşmalardan, arkadaşlıklardan şöyle bahsediyor. Arkadaşım Özlem Dalkıran'la en son kalabalık bir cadde trafiğinin ortasında karşıdan karşıya geçerken rastlaşınca film sahnesi gibi oldu diye gülmüştü epey. Biz birbirimizi böyle mahkeme salonlarında, cenazelerde, yürüyüşlerde, bitmeyen toplantılarda görür, önünde arkasında biraz kaçak zaman yaratabilirsek, mutlu oluruz. İnanırız ya hani, yapılacaklar vardır. Ve biliriz, sevgimiz oradadır. Dalkıran, aynı dert etrafında bir kolektif oluşturabilen, beraber üretip ses çıkarabilen insanların umudu da birlikte yaratabileceğinin farkındadır. Ama aynı zamanda daralan sivil alanın sokaktaki etkisine de yakından tanıklık etmiştir. Sürekli yeniliyoruz sokaktayken yani, şu, şu, yeniliyoruz derken şöyle söyleyeyim. Bir eyleme gidiyorsun, bin kişisin, üç gaz, biber gazıyla dağılıyorsun. Bir sonrakine gittiğinde yine gaz yiyeceğini bildiğin için bin yerine sekiz yüze düşüyorsun. Çünkü işte sağ, korku da değil, sağlık durumun oluyor, bir şey oluyor. Ve sonunda el, yani bunu o kadar uzun süre yaşadık ki, elli kişilik eylemler. Bu baskılardan kendisi de muaf değildir. 30 yılı aşkın süredir başta silahsızlanma olmak üzere şiddet karşıtlığı, barış ve mülteci hakları gibi alanlarda mücadele yürüten Büyük Büyükada davası kapsamında silahlı terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla yargılanması şaşırtıcı olmasa da kendisinin duruşma beyanında belirttiği üzere hayatını inşa ettiği değerlerle varoluşuyla taban tabana zıttır. Ya mesela Allah'ım bu benimle nasıl başıma geldi diye bir şey düşünmedim. Çünkü ben zaten son iki yıldır bu benim de başıma gelecek diye bekliyordum. Ha, böyle mi bekliyordum? Hayır. Yani saçma sapan bir atölye çalışmasının ortasında yani hakikaten devlet olsam utanırım. Şu yaptığımdan kadar komik bir şekilde bu beceriksizce yapılmış bir e, gözaltı ve yargılama süreci diyeyim. Yıllarca mahkeme koridorlarında desteklemeye gitti, kriminalize edilmiş, adil yargılanma hakları ellerinden alınmış insanların yerinde bu sefer kendini bulur. Ve bu süreçten yalnızca kendisi değil, çevresi ve en yakınları da etkilenecektir. Her seferinde annem şunu söylüyor, hapiste değilse yani benim için önemli değil. Çünkü annem, e, e, tabii yani sadece annem değil babam, kardeşim, bütün yani birinci derece akrabalarım o hapishane süreci çok tabii sivri bizim için onlar çok travmatik deneyimlerdi. Yani arkadaşımızı görmeye gittiğimizde yaşadığımız ki biz bile çok sinir oluyoruz hani üst aramaları, işte retina taramaları vesaire inanılmaz bir baskı unsuru onlar hepsi. Hepsi hak ihlali baktığımızda güvenlik falan değil onlar. E bunu e, hayatı boyunca böyle şeylerle yaşamam. Yani bunları yaşamamış, hiç bunları görmemiş. Ee, birisinin bir de yaşlı başlı insanlar tabi bu insanlar. O süreç bir de tabi seni bir camın arkasında sadece telefonla dokunamadan vesaire görmek. Yani ilk birkaç gelişimde tabi çok ağladı. Ama ondan sonra o kadar güçlü geldi ki şey oldu yani bir şekilde işte o e, becerdi orada. Kakaraki kirli gülüşmelere başladık yine. Ya. Yani biz çok güleriz annemle. Bir araya geldiğinde çok eğilebiliriz yani. Ee, onu Tekrar şey yapmaya başladık. Özlem Dalkıran'a açılan davanın iddianamesinde, Büyükada'da sivil toplum kuruluşlarının bilgisi dahilinde gerçekleştirilen olağan bir atölye çalışması bir suçmuş gibi damgalanır. Bu, iddianameye eklenen yeni bir kişiyle birlikte sayıları 11 olan insan hakları savunucularının hayatlarını geri dönülemez biçimde değiştirecek bir dönemin başlangıcı olacaktır. Yine de bütün bu süreç sırasında tanık olduğu dayanışma, en kötü koşullarda dahi insani bağların nasıl kurulabildiğini, umut ve direnişin böylesi birlikteliklerden doğduğunu gösterecektir. Annesini kastederek şunları söyler. Onun için insan mücadelesi hep şeydi, tanık olduğu için sürekli adliye koridorlarında birilerinin davasına gidiyoruz, geliyoruz vesaire. Hep ürküyordu tabii ki. Her seferinde anne "Benim de bir gün başıma gelebilir biri mı bir köşede o zaman?" diyordum. Yani benim için hiç kimse bir şey yapmasa mutlu mu oldurdun diyordum. Yani ne zaman ki ben e, gözaltına alındı ve işte şeyde herkes gidip annemle konuştu vesaire işte bundan sonra annem anladı dayanışmanın ve benim yaptığım işin aslında ne kadar önemli olduğunu. Oldukça yıpratıcı bir yargılanma süreci sonrası dalkıran, yurt dışından gelen bir iş teklifinin akabinde ülkeden ayrılmaya karar verir. Bütün bu yaşananlar sonrası burukluk hissetmemesi imkansızdır. En Benim için en üzücü olan aslında e, şu an Türkiye'ye uzak kalmış olmak. Yani dönersem başıma bir şey gelir mi sanmıyorum. E, ama şeyim koptu, e, gönül bağım koptu Türkiye ile. Yani sadece davanın kendisiyle değil, daha sonra üstünde bir ton şey yaşandı falan ve yani e, çok da istediğim ve çok sevdiğim bir e, şans önüme gelince iş olarak şey yaptım yani hani bir mülteci değilim, ülkeden pasaportumla paşalar, yani normal kapıdan çıktım, bir yasağım yoktu, bir şeyim yoktu, dolayısıyla her an geri de dönebilirim muhtemelen. Ama yani şey bilmiyorsun ki bu ülkede kaç kişinin hakkında ne kadar soruşturma dosyası var, canları istedi, o, yoksa bile canları istediğinde o an bir şey yaparlar ve buradaki işimi ve buradaki şeyimi kaybetmek istemiyorum açıkçası. O, o, o risk almak istemiyorum. Tek şeyim bu, yani sevdiğim insanlardan, e, sevdiğim mücadelelerden uzakta kaldım. Yani cumartesi günleri saat 12'de Gazel Meclisinde olmayı özlemiyorum, muyum? çok özlüyorum. Gerçi orada olamıyoruz artık. Bayağıdır yani o da ayrı bir dert. Kendimi nasıl avutuyorum, buradan o meydan açılması için ne yapabilirim uluslararası alanda diye düşünerek kendimi avutuyorum, öyle değil mi? Uzaktan mücadelesini sürdürse de ülkede olamamak onu bir seyirci konumuna sıkıştırır. O ise seyirci değil, sahada olmanın özgürleştirici olduğunun farkındadır. Seyircilik, eyleme geçememek, çaresizlik hissini de beraberinde getirir. Ama fiilen oradaki aktivistlerle oradaki hak savunucuları ile yan yana olmadığım için ya da işte işim full time bir iş olduğu için ve 2 saatte geride 3 saatte geride olduğum için şeye göre fiilen katkıda bulunduğum çok fazla bir şey olamadığı için seyirciyim aslında. O seyircin, seyirci olmanın getirdiği şey kuşatıyor ve boğuyor esasen. Bizim gibi insanlarız. Yani analizlerimiz içerideyken daha mı doğru oluyor? Dışarıdayken mi daha doğru? Çok emin değilim ama e, iki ayrı aktivist özlem var şu an. Yani içerideki özlemle dışarıdaki özlem farklı iki kişi. Yani e, orada hayatımın bölünmez bütün parçasıydı. Yani e, her anım Türkiye'de ki işte ne bileyim siyasetiyle, ihlalleriyle, gülüşüyle iç, parçasıydım, şimdi parçası değilim. Şimdi uzaktan dürbünle baktığım bir yer orası benim. Dolayısıyla onun getirdiği sıkıntı aslında kuşatan, içerideki ihlallerden çok. Çünkü çaresizlik çok kötü bir şey. Yani orada olsam şunu yapabilirdim şimdi ya da birlikte şunu yapabilirdik bir şey. Ama yapamıyorsun işte yani o, onun öfkesi var. Türkiye'ye dair en çok özlediği şeyler bir arada ortak bir mücadelenin parçası olmakla, uzun sohbetli sofraların getirdiği yakınlık ve heyecanla ilgilidir. Ya rakım da var nihayet. Normalde uzayla idare ediyordum. Ama yani tabi onun yanındaki memleketi kurtarma sohbetimiz yok. Yani insanları alıştıramadım şurada oturup masa başında saatlerce konuşmaya iş gibi. Onu özlüyorum. Devrim yapıyoruz burda masalarda ya. <gülüyor> ee, en güzel kampanyalar o zamanlar çıkıyor. Fikirler. Ee, en samimi sohbetler, en samimi eleştiriler, çok yüzüze söyleyemeyeceğimiz belki yaptığımız çalışma ile. ilgili. Yani her şey çok yüreğimizi de masaya meze edip yediğimiz için ee, onları özlüyorum. Başka neyi özlüyorum? İşte küçük balık tabii o bizim güzel küçük balıklarımız yok. <gülüyor> Bunları özlüyorum. Ee, en çok da tabii hani mesela canım sıkıldı kalkayım annemin yanına gideyim yok. Dal 113 gün süren tutukluluğunun ardından tahliye edildi. Bu süreyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru 23 Mart 2021'de sonuçlandı. Mahkeme, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vererek Dalkıran'a 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM kararında, Adadaki toplantının gizli olduğuna dair bir delil olmadığı, ayrıca toplantı gizli de olsa bunun tek başına suç teşkil etmeyeceği ifade edildi. Şimdi, yani o tazminat parası da pul oldu gerçi ama e, o da yine bu mücadeleye harcanacak. Ona ben şampanyalar açıp da kutlamayacağım ki yani Dolayısıyla sadece cebimden aldılar, aldılar parayı, so, kendi senin benim paramı bana geri veriyorlar. Bir de öyle bir durum var yani. Dolayısıyla para da hak ettiği yere gidecek yine. Değişmez bir döngü içinde. <gülüyor> Ama evet yani e, mutlu etti. Çünkü bir de emsal bir şey olarak kullanılabilir belki. Yani oradaki gerekçeler bir sonraki davada da bir vaka em şey olarak, emsal vaka olarak kullanılacak. En ufak zaferi bile büyük zafer olarak hanemize yazıp <gülüyor> yine araçsallaştırıyoruz. Bu olumsuz deneyimi mücadeleye aktarabilmek, Dalkıran'ın dediği gibi bir nevi araçsallaştırmak, hak mücadelelerinin parçası olanlara yönelik ülkede ve aslında tüm dünyada devam eden baskıyı kırmanın bir yoludur. Elimizdeki her e, aracı bir şekilde çözüm odaklı kullanmaya çalışıyoruz. bunu böyle kullanıyorum aslında. E, çok şikayet etmiyorum yani. Cezaevi koşullarından bahsediyorsun, adil yargılanmak, nasıl imkansız Türkiye'de ondan bahsediyorum. Yani elimde birinci ağızdan anlatabileceğim o kadar çok malzeme var ki. Ama bir, öyle bir algı yaratıldı ki Türkiye'nin e, yani gazete okuyan ya da haberleri takip yandaşları diyeyim, hepimizi azılı teröristler olarak gördü. Ve yani kendimizi yaptığımız savunmalarla, bilmem nelerle, kimse o savunmaları dinlemiyor. İnsan hakları mücadelesine yönelik saldırılar küresel bir trendin de parçasıdır. Bu trende rağmen yeni mücadele alanları açılmaya devam eder. Aktivistler, hak karşı tüm dünyada öyle bir acayip şey var ki... E anti-durum diyeyim, yani bir safa çekmeye çalışıyor. Bir de ya, mücadelenin alanı değişti. Şu an sağ olsun gençler iklim mücadelesi veriyor artık. Yani, bir, bir ton yeni cephe de açıldı o baktığımız. Çünkü yani, iflaller de çeşitleniyor. Çeşitlenince e, biz yetemiyoruz vesaire. Dalkıran, mücadeleyi ilerletmek için geniş bir kesimin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizer. Sokağı ve kenti birçoklarıyla paylaşarak sesini yükseltememenin yükünü hissetse de uzaktan da olsa bir şeyler yapıyor olmak, işe yarıyor hissetmek onun için önemlidir. Hiç gücüm mü yok yoksa artık inancım mı yok bilmiyorum ama e, e, akıntıya kürek çekebilmek için hakikaten çok büyük bir gemi ve çok fazla sayıda kürekçi olması lazım. Sanıyorum buna olan inancımı da yitirdim biraz. Çünkü sadece hak savunucularının baş edebileceği bir şey yok karşımızda. Canavar yok. Yani çok büyük bir canavar var. Dolayısıyla o onun her kafasını ayrı bir ekibin şey yapması lazım. Yani, e, dolayısıyla burada Türkiye'ye daha faydalı bir değil. Ama burada en azından işe yarar hissediyorum kendime. Aktivist, yazar ve çevirmen Özlem Dalkıran, 30 yıldır insan hakları alanında raporlar yazdı, birçok çalışma ve projeye katkıda bulundu, aynı zamanda sahada dayanışmanın parçası oldu. Dalkıran, sevdiklerinden uzakta mücadelesini yurt dışında sürdürmeye devam ediyor.